Önceki videolarda sadece s ve p orbitallerinde elektron bulunan atomların elektron dizilimlerini gördük. Bununla beraber bazı atomlar da d ve f orbitali de bulunuyor. Bu orbitallerin ikisi de burada konuşacağımız üzere değişik şekillere sahip. Bu şekilleri incelemek sizlere ilginç gelebilir. Fakat elektron diziliminin yapılması için orbital şekilleri bizim için pek önemli değil. Aklınıza şu soru gelebilir. D ve F orbitallerine geçtiğimizde ne oluyor? Bunları sınıflandırmak için genel bir yol izleyecek olursak, incelediğiniz elementin enerji seviyesi, periyodik tabloda bulunduğu periyoda eşittir. Yani şöyle yapacak olursak, bu birinci periyod. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani her satır, daha doğrusu her periyod, elektron dizilimini bulmamızda bize yardımcı oluyor. Eğer merak ediyorsanız, helyum periyodik tabloda soy gazların üzerine konmasının nedeni, bu gruptaki diğer elementlerle benzer özelliklere sahip olmasıdır. Her sütuna grup denir. Neyse bunların yanı sıra son enerji seviyesindeki elektronlar hakkında konuşacağız. Son enerji seviyesindeki elektronların maddenin özelliklerini değiştirmesini inceleyeceğiz. Daha doğru bir elektron dizilimi için helyumu s bloğuna koyabiliriz. 1s1, 1s2 vesaire. Tek yaptığınız şey etrafına bloklar çizmek. Buradaki s bloğu, burada sağdaki p bloğu ve ortadaki de d bloğu. Bir örnek yapalım. Kalsiyuma bakarsak, elektron diziliminde 4s2'yi doldurmuş olur, değil mi? Kalsiyum 4 C2. Şimdi demirin elektron dizilimini yazalım. Ki o da D bloğunda. Bu noktada sizlerin ilgisini çekebilecek bir şey söyleyeceğim. Elektronlar gidip üçüncü enerji seviyesini yeniden dolduruyor. Çünkü bir anda D orbitalleri, üçüncü enerji seviyesinin arasındaki boşluklara sığabiliyor. Aslında yaptığımız şey, bir enerji seviyesi yukarı çıkmak. D blok periyotlarının hepsinde, Hangi enerji seviyesinde doldurulduğunu öğrenmek için bir birim eksiye gideceksiniz. Demirin d bloğunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektronu var. Yani d6 olacak. Ama 4d6 olmayacak. 3d6 olacak. Demir elementinin dördüncü periyotta olduğunu bildiğim için d orbitallerinin en son hangi seviyeyi doldurduğunu 4'ten 1 çıkararak buldum. Demirde 8 elektron bulunduğundan, bu sahip olabileceği en yüksek enerji. 4s2, 3d6. Demir elementinde, en dış enerji seviyesindeki elektronlar, hangileri deseydim, bu elektronların en dıştaki 2 elektron olduğunu söylerdik. Ama, eğer hangi orbital en yüksek enerjili elektronları sahip deseydim, 3d orbitalindeki 6 elektron olurdu. Şimdi, Tüm elektron dizilimini yapalım. Eğer demirin bütün elektron dizilimini yaparsak, 1s2, bu ilk enerji seviyesi. Şimdi de ikinci 1s2. Sonra da 2s2 var. Tam burada p bölümünde 6 elektron. Bu yüzden 2p6. Şimdi de üçüncü enerji seviyesindeyiz. Şimdi 3s2'yi dolduruyorum. Hatırlayın ki bu S bloğu. Sonra da 3P6'yı dolduruyorum. Buradaki elektronlarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra da 4S2'ye gidiyorum. İşte 4S2. D bloğu daha önce de söylediğim gibi biraz ilginç. Şimdi bir D bloğu dolduruyorum. İlk D bloğum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama bunlar dördüncü enerji seviyesinde olmayacak. 4 eksi 1, üçüncü enerji seviyesinde olacak. Yani bu da 3D6'ya gidecek. Tıpkı videonun başına yaptığımız gibi. Bu yüzden üçüncü enerji seviyesinde. Buraya yazalım, 3D6. Buraya yazdığım sıralama, enerji seviyelerine göre sıralama. Çekirdekten uzaklığa göre orbitallerin enerji miktarlarını hayal edebilirsiniz. Bu durumda, 3D orbitalindeki yüksek enerjili elektronlar çekirdekten daha da uzakta olacak. Kısacası, eğer en yüksek enerjili elektron sırasında yazmak isteseydim, bu 4S2 ve 3D6'nın yerini değiştirmemiz gerekirdi. Ama asıl önemli olan şey, en dış seviyede olanlar. Yani dolu bir 4s2 varken bile biz daha fazla elektron eklemeye devam edebiliyoruz. Bu elektronlar daha düşük bir enerji seviyesini dolduruyor. Bu dizilim sayesinde demir tek olarak reaksiyona girer. Dış seviyedeki elektronlara değerlik elektronları da deniyor. Bu demirin iki değerlik elektronu var. Çünkü en dış seviye 4s2. 4s2'yi doldurduktan sonra bile... 6 elektronu olsa da, 2 değerlik elektronu var. Çünkü bu 6 elektron 3. seviyede. Ama f orbitaline gidince ne oluyor? Ya da f bloğuna gidince? Birçok periyodik tabloda lantenitleri ve aktinitleri görürüz. Bunlar tam şu aradaki boşluğu doldururlar. Aklınızda canlandırmakta zorlanabilirsiniz. Size neden böyle yaptıklarını göstereyim. Böyle bir tablonun oldukça yer kapladığı açıkça ortada. D blounu da ayırabilirdik aslında. Bu S bloğu, bu da F bloğu, bu D bloğu ve bu da P bloğu. F bloğu ile uğraşırken, diyelim ki bunun hangi eleman olduğunu bile bilmiyorum, Lantanin elektron dizilimine buluyoruz. Öncelikle şunu dolduruyor. Son elektron F bloğunu dolduruyor, F bloğu. Yani f, küçük harflerle yazayım, bir Saniye f orbitalinde bir tane var. Bu 6cı 6.period. Ama f bloğundan 2 çıkarıyorsunuz, yani 4f1 olacak. Sonra da 6s2. S bloğu için sadece periyoda bakmamız yeterli. Geri gitmeye devam etseydik, 5p6'ya gelirdik. Sonra da buradaki D bloğundaki onu doldururdunuz. Bu 5. periyotta 5'ten 1 çıkarmayı unutmayın. Bu yüzden dizilimde 4D10 olacak. En son olarak da 5S2. Sadece o yanında geri gidiyorsunuz. Karmaşık görünüyor ama S ve P bloğundaysanız sadece periyoda bakmanız gerektiğini unutmayın. D bloğu doldurmaya başladığınızda kendinden bir alttaki seviyeyi doldurmanız gerekiyor. F bloğunu doldurmaya başladığınızda, ki bunlar çok büyük elementler, iki alttaki seviyeyi dolduruyor oluyorsunuz. Sonraki videolarımızda birkaç tane daha elektron dizilimi yapacağız. Görüşmek üzere.